Bir insanın söyleyebileceği en kötü yalan nedir? Kim onlar, nasıl tanırız? Peki onlara hiç kimse dur demeyecek mi? Biz kimi takip edeceğiz peki? Allah'ın kitabını yalanlarını alet edenler de var mı? Peki onlar için Allahü Züccelal ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bir de onlardan bir fırka vardır. Dillerini kitap adına eğip bükerler. O kitaptan sana sığınırız diye. Halbuki kitaptan değildir. Hem o Allah tarafındandır derler. Halbuki Allah tarafından değildir de Allah adına bile bile yalan söylerler. İnsanoğlu bu. Kendi fikirleri adına her an eğilip bükülmeye hazırdır. Nefse emareyle çıktığı yolda biraz zaman sonra şeytan adamları olanlar da var. Ve hatta kimi zaman şeytanı dahi şaşırtacak işlere imza atan her devin sahtekarları var. Demek oluyor ki herkesi aldatan günün birinde elindekiler yetmeyince kendisine Rabbinin kitabını kılıf yapmaya kalkıyor. Ayet kafirlerden bahsetmiyor mu? Elbet Ayet-i Kerime kafirlerden bahsediyor ancak insanı küfre götürmeye vazife bilen şeytan ve nefsi en var yok sayılabiliyor. Bilmek insanda büyük bir özgüven oluşturabiliyor. İnsan zamanla kendisini kusursuz görmeye başlayabiliyor. Kendi adına reklam yapmak yeterli olmayınca genellikle fikirler kıyafet oluyor. Ardından gelen saltanat ve şaşaysa Allah korusun İnsanı Kitab-ı Kerim'in hükümlerini eğip bükmeye götürebiliyor. Kim onlar? Nasıl tanırız? Aslında bundan bahsettik ama yine de biraz daha açalım. Konu mühim. Söz halden çıkıp şahsiyeti ön planda tutmaya başlamışsa o kişiye biraz temkinli yaklaşmak gerekiyor. Buldum işte diyerek 1441 yıl sonra Kitab-ı Kerim'i kendilerine göre eğip bükmeye başlayanlar önce Sünnet-i Seniye'yi hafif görüyor Ardında sıra doğal olarak şer'i hükümlere geliyor. Sıralamaya kalksak vakit yetmez ama genel olarak bunlar hurafedir, bidattır, tasavvuf şirktir diyenler başı çekiyorlar. Bu kadar mı? Hayır. Devamı var. İslam'ın özünde sevgi ve merhamet vardır. O zaman gözümüzün önünde bir mihenk daha var. Her kimin siyifeti size ürkütücü, korkutucu, kibirli, ötekileştirici, aşağılayıcı gelirse... Ondan da uzak durun. Güvenecek kimse kalmadı ki. Neden her şey bu kadar zor? Korkmayın. Allah-u Zülcelal'in ayeti kerimede belirttiği gibi asla ve katiyetle bu sanrının oluşumunda başarılı olamayacaklar. Zira Kur'an-ı Kerim'i hiç kimse değiştiremeyecek. Korkutanlar her zaman kaçanlar olacak. Her kim Kur'an-ı Kerim'i eline alıp onu eğip bükmeye kalksa ancak dilini büker. Onlar cedelleşmede yarışa giriyorlar. Kimi kötüleyip kimi küfürle itham edeceklerini şaşırıyorlar. Halbuki İslam dini cedelleşmeden ve cebelleşmeden hakkı hak ile söylemeyebilir diyor. Peki onlara hiç kimse dur demeyecek mi? Her yalancının bir sonu var elbette. Kur'an-ı Kerim'i ve sünnet-i seniyeyi hakkıyla yaşayanlar ve bunu aktarmaktan geri durmayanların varlığı Allah-u Kur'an-ı Kerim'i değişmezlik ilkesi içinde yaratmış olduğu ehli hikmet olarak karşımıza çıkıyor. Bazıları kitabın hükmünü ve içeriğini kabul ediyorlar ama sadece kendilerini doğru görüyorlar. Biz kimi takip edeceğiz peki? Onun da kolayı var. Etrafınızda kendi grubunu, kendi fırkasını diğer bütün fırkaların üstün görerek kendi önderlerinden hariç hiçbir kimseyi tanımazcasına hareket ediyorlarsa... Onlar İslam'ın kuşatıcılığından uzaklaşmışlardır. Oysaki İslam bütün Müslümanları kuşatır. O halde en iyisi bizde diyenlerden de uzak durun. Onlar dini eğip bükerek kendi menfaatlerini pazarlıyorlar. İşin hakikatine gelince, dava gidip şahsiyetler gelince, hal gidip söz gelince, sünneti seniye kalkıp kitabı ı kerim yeterlenilince, Hele bir de saltanatı gördüysen uzak dur. Hikmete erbabı var. Onların safında dur. Hadi kalın sağlıcakla.